Sevgili öğrencilerim merhabalar dostlar Şimdi çemberde açının 10. köşe taşında kalmışız en son Oradan başlıyorum arkadaşlar sorularımızı çözmeye Bakalım ne diyor birinci sorumuz 10 numaralı köşe taşının Şimdi burada bir 80 derecemiz var Ve bakın 80 dereceyi oluşturan kollarımız şunlar BC kolu BA kolu yani demek ki 80 bu C ile A'nın arasındaki açıyı görüyor. Çevre açı olduğu için bu 80 derece dediğimiz açı çevre açıdır. Ve gördüğü yayın yarısı olacaktı. Demek ki bu yayın ölçüsü 160 derece. Şimdi kuralımız şu. Eğer ki çemberde eşit kirişler varsa bunların arkasındaki yayların ölçüleri eşittir. Yani şu 160'ı bu keratalar... ...80-80 kardeş kardeş paylaşacaklar dostlarım. Peki şimdi bu çemberimiz yarım daire bakın. Yarım dairenin ölçüsü 180 dereceydi. 160 derece buradaysa şuraya da 20 derece kaldı buradaki yayın ölçüsüne. Ve bakalım şimdi X hangi yayı görüyor bunu bir konuşalım dostlarım. X'in kollarından birisi DA yani D'den başladı... Diğeri de AB, B'ye kadar olan. Yani şuradaki yayın 80 ile 20'nin toplamını görüyor ki 100 derece görüyor o halde arkadaşlar. Çevre açı olduğu için yarısı olacak. 50 dereceyi yapıştırdım hemen. Ve geldim ikinci sorumuza. Evet bakın X'i görüyorum burada. X bir teğet kiriş açıdır dostlar ve çevre açı diyebiliyorduk biz buna. Dolayısıyla şu gördüğü yayın ölçüsü 2 katı olacak 2 x Şimdi bu kirişin arkasındaki yayın ölçüsü 2x ise bu eşit kirişin arkası da 2x bu eşit kirişin arkası da 2x olmak zorunda. Ve bakın şunda toplamda kaç x var? 6x var. Hepsinin tüm dairenin toplamı 360 dereceydi. Burada 6x varsa şu boş daireye 360-6x kalmak zorundadır dediğim. Şimdi 40 derece bizim dış açımız dostlar. Dışarıdaki açıyı bulmanın yolu şuydu. İkinci gördüğünden birinci gördüğünü çıkartıp 2'ye bölüyordum. Yani 360 6 xten 2x'i çıkarıyorum. Şurada birinci gördüğü bakın birinci gördüğü ikinci gördüğü çıkarttım 2x'i ve 2'ye bölersem eşitmiş 40'a. Hemen burayı bir toparlayalım. 360-8x yapar burası. 360-8x'i de 2'ye bölersek 180-4x yapar. Eşittir 40. 40'ı buraya alalım. 140 kalsın. 4x'i de buraya alalım. Şimdi 4'e bölersek hepsini. 140'ı 4'e bölersem. Bir 2'ye böldüm 70. Bir daha 2'ye böldüm. 35 çıktı. Sorumuzun cevabı. Evet geldik 3 numaralı sorumuza. Bakın 1 numarayla neredeyse... Aynı tarz bir soru dostlarım. Hemen şu 60'ı bir konuşmaya başlayalım. Şimdi 60 Manisa ile Adana arasındaki şu yayı komple görüyor. Yani burası 120 olacak o halde. Ve 120 ise burası şunlarda eşit kirişler olduğu için arkasındaki yaylar da eşit olacak. Demek ki 120'yi biz 3'e böleceğiz. Her birine 40 derece yazıyor. Şimdi 120 burada. Demek ki şuradaki 180'i tamamlayacağım yarım dair olması için. Şuraya da 60 derece kaldı. Şimdi X'i konuşalım arkadaşlar. X bakın nereyi görüyor. Şuradaki Kastamonu'yla Bolu arasındaki şu yayı görüyor dostlarım. X. 60, 40 daha 100, 40 daha 140. Çevre açı olduğu için yarısı olacak 140'ın 70'i yapıştırdık. Evet dördüncü sorumuz. Noktaları çember üzerinde. Bakın burada bir x var o halde 2 kenar olduğu için burada x diyelim hemen 141 2 katı olacak şuradaki gördüğümüz yay şu yaya 2 katını yazacağız 282 yazacağız buna dostlarım 282 şimdi bu x şurayı gördüğü için 2x bu da x burayı görüyor 2x eşit kiriş olduğu için bunun da arkasındaki yay 2x olacak diyebilirim ve bakın toplam 2 4 6 x'imiz var bir de 282'miz var. Bunların toplamı 360 olacak. Hemen gerisini çok rahat yapabilirsiniz diye düşünüyorum dostlarım. Ben direkt cevabı işaretliyorum şıklara bakıp da. Evet 10 numaramız tamamdır. Hemen geldik 11 numaralı köşe taşının birinci sorusuna bakalım ne diyor. Paralellik var burada dostlarım. BXT şuradaki yayın ölçüsü 115'miş. Buna göre AB yayının ölçüsü nedir diye soruyor. Şuradaki yayın ölçüsünü istiyor bizden. Şimdi bileceğimiz kural şu. Paralel kirişmiş bunlar. Bakın şununla şu paralel. İki paralel kirişin arasındaki ya da paralel kirişle teğet arasındaki yayın ölçüsü burada 115 ise bu tarafta da 115'tir dostlarım. Buranın da 115 olduğunu söylüyorum hemen. Bunun ispatı da çok basit. Bakın şöyle bir doğru çizersem şuradaki açı 115'i görüyor dostlarım. Hemen şurada bakın bir Z harfi yaptım. Bu açıyla bu açımızda eşit olduğu için bakın bu da aynı yayı görmek zorundadır. Aynı açıyı görmek zorunda. Z kuralından bunlar eşitse gördükleri yaylar da eşit olacağı için. Çünkü ikisi de çevre açı. O yüzden bu yaylar birbirine kesinlikle eşit. Peki 115, 115 daha 230 yaptı. X'e de kaldı 130 derece. Hemen şu 2 numarayı gömelim. Evet yine bakın paralel iki kirişimiz var. Şununla şu birbirine paralel. O halde aradaki yayların ölçüleri birbirine kesinlikle eşit olmak zorunda. Peki 112 buradaysa toplam 180 olacağı için 68 kalır bu ikisine. Ve 34-34 paylaşırlar bu 68'i. Şimdi x'i bulmaya odaklanalım. Bakın şu çemberin ben tamamını çizersem... X dediğimiz adam şuradan başlıyor. Şöyle 34'le dahil olmak üzere şu yayın hepsini görüyor. Yani 180 ile 34'ün toplamını görüyor ki 214 yapar bu yayların toplamı. 214'ün yarısı olacak çevre açı olduğu için 107'yi yapıştırdım dostlarım. Geldik 3. sorumuza. Teğetler var. DT paralel AC demiş. Tamam DT paralel AC. Şimdi şununla şu birbirine paralel. AB yayını 110 144 vermiş. Şurası 144. Şimdi bunlar da birbirine paralelse bir kere şuradaki yayla şu yay birbirine kesinlikle eşit. Paralellerin bakın şu paralelle bu paralelin arasındaki yaylar eşittir. Peki bu kirişle bu kiriş eşit olduğu için bunların da arkasındaki yaylar birbirine eşit. O zaman şu 3 yayın ölçüsü birbirine eşit. Yani y y y'dir. Peki 3 tane Y ile 144'ün toplamı hemen yapalım 3 Y ile 144'ün toplamı Çemberin tamamı yani 360 olacak Hemen 3 Y'yi Bulalım buradan 3 ee, y 144 çıkartırsak Buradan çıkartalım ondan 4 çıktı 6 5'ten 4 çıktı 1 3'ten 1 çıktı 2 216 3'e bölelim Y eşittir 72 gelsin dostlarım Y'yi bulduk 72. şimdi X'e bakalım X neymiş X bir dış açı. İkinci gördüğü yaydan yani bakın şurada 2Y'yi iki görüyor ikinci olarak. 2Y'den i̇ki 1Y'yi çıkaracağız ve 2'ye böldüğümüzde X'i bulmuş olacağız. 2Y'den Y çıkarsa Y kalır. Yani 72 kalır. 72'yi de 2'ye bölersek 36 olur sorumuzun cevabı. Evet 4 numaradayız. Şimdi verilenleri bir okuyalım. AKB tamam bunların eşit olduğunu söylemiş. Bir de demiş ki dk yayı Şurası yani Ck yayının 2 katıdır Yani şuradaki yaya biz a derece Dersek dk yayı 2a derece olacakmış hatta Şöyle yapalım buna 2a derece Diyelim bu da 2 katı olacak 4a Şimdi devam edelim Buna göre x kaç derecedir diye bir soru Soruyor yine ab paralel Cd demiş o halde Şuradaki yay ile bu yayında Yani paralel doğruların Arasında kalan yayların eşit olduğunda söyledim ben arkadaşım. Şimdi neler yapabiliriz? Şuna biz bir 2b diyelim. O zaman bu da 2b olsun. Şuraya b yazalım. Buraya da b yazalım arkadaşlarım. Çünkü 2b'yi gördüğü için b. Yine bu da eşit olduğu için b dedim buna da. Bakın x dediğiniz şey 2b ile 2a'nın toplamını görüyor. x çevre açıdır. 2b ile 2a'nın toplamını görüyor arkadaşlar. O halde şöyle olmayacak mı dostlar? x gördüğü yayın yarısı olacağı için x 2a ile 2b'nin toplamının yarısı diyeceğim. Yani a artı b diyeceğim dur. Peki a artı b de x'e eşit. Bunu da biliyoruz. Bu da dursun elimizde. Bakalım başka neler yapabiliriz. Şurası 2a ise şurası da a olacak diyebiliriz. Çünkü çevre açı 2a'yı görüyor. Sonuç şu A ile şu B'nin toplamı buraya eşittir diyebiliriz ama zaten evet xten dolayı oraya da eşit olduğunu görüyorum. O da çok bir şeye katkı sağlamadı. Şimdi şurası B ise şuraya da 2B yazalım. Hepsini gördüğü için 2B yazdım. Ve bakın toplam tamamını bir şeyler yazmış oldum. Şimdi çemberin tamamı neydi? 360 derece. Hemen toplayalım. 4A, 2A daha. 6 tane A var bir kere. Artı. 2 4 6 tane de B var ve toplamları 360. Hemen 6'ya bölersek A ile B'nin toplamı 60 yapar. Zaten bize de A ile B'nin toplamı lazım çünkü X'i soruyor arkadaşlarım. 60'ı yapıştırdım hemen. Evet, 11 numara da tamamdır. Hemen geldik 12 numaralı köşe taşımıza. O merkezli çemberde OC eşittir DE. Peki. OC bakın çemberin yarıçapıdır dostlarım. R diyelim buna. Burası da R'ymiş. Şimdi şurayı birleştirdiğiniz takdirde şu kısmın bu da bizim çemberimizin yarıçapı bu da R. Hatta R R R olduğu için şu da kesinlikle 25 derecedir diyebiliriz artık bunu. İkizkenar üçgenle. Peki 25 ile 25'in toplamı şu açıya eşittir. Buraya da 50 derece yazalım. Şimdi şurayı birleştirdiğimde bu da yarı çaptır arkadaşlar. Buna da koyalım. 50 ise burası da 50. Şuraya da 15 kaldı diyelim. Sonra şurayı birleştirdiğimizde bu da yarı çaptır. 15 ise buraya da 15 yazalım. Nereler kaldı şöyle bir bakalım. 50 şurada 65 var burada 15 var. Bakın bumerang yaparsak 65 15 daha 70 80. 50 daha 130. Şuradaki açının ölçüsünü 130 olması lazım o halde dış açımız. E şurada bir 25'i var arkadaşlar. 130'dan 25 çıkarttık hemen. 105 kaldı şuraya. 105. Demek ki bununla bu da eşit ya birbirine ikisi de yarı çapı olduğu için XX2X75 X eşittir 37.5 geldi. Hemen şuna bakalım. Bakın yine Yarıçapa tık tık koymuş. O zaman ben şurayı çizersem bu da yarıçaptır. Buna da tık tıkı koyalım hemen. Demek ki şu ortada bir ikizkenar çıktı. Burası da x oldu. Buna göre x kaçtır diye de bir soru soruyor dostlarım. Bakın şöyle yapalım. Şuradan başlayalım. Buna bir a derece dersem bu da a derece. Şimdi a ile a'nın toplamı 2a'dır. Demek ki x dediğim şey 2a oldu. O zaman burası da 2a. Sonra şu 75'in İçeride kalan açısının ölçüsü 105 derecedir. Şuranın tamamı 105. Bakın bu A'nın, bu 2 A'nın ve şuradaki 105'in toplamı 180 olacak. Demek ki 3 A 75 olacak. Demek ki A 25 olacak. Ve bize de 2 A'yı sorduğu için 50'yi paketledim dostlarım. Evet yine x kaç derecedir diyor. Bakın şurada yarıçapa eşit bir uzunluk var. Hemen ben şurayı çizersem bu da yarıçap olduğu için buna da tık tık simgesi koydum. Bu da yarıçap buna da tık tık simgesi koydum. Bakın şu ikiz kenardan dolayı şurası kesinlikle 64 derecedir dedim hemen. 64 burası. 64 ile 64'in toplamı 128'dir şurası. Şimdi 128 burada var. 128, şu ikisine birden 52 derece kalır toplamda. 52'yi de bunlar 26-26 kardeş kardeş bölerler. Bunu da yazdık. Sonra şuradaki ikiz kenarı konuşalım. Şu açıyla buradaki açının toplamı 26'ya eşit. İki iç açı, bir dış açıya eşit kuralından. Demek ki bunlar 13-13 olacaklar. Bunu da yazdık. Bakın şurada da 128... 13 ve x'in toplamı şu üçlü 180'e eşit olacak. Yazalım. 128 artı 13 artı x eşittir 180. 128, 138, 141, 39 mu kalıyor x dediğimiz açıya? 39'u paketledik. Yine yarı çapımıza eşit bir uzunluk görüyorum. Hemen şurayı bir birleştirelim. Bu da yarı çap diyelim. Sonra şurayı birleştirirsek bunun da yarıçap olduğunu söyleriz artık. Başka. Şimdi şu ikiz kenardan 20 ise buraya da 20 yazalım. Bakın bu 20'nin gördüğü yay merkez açı olduğu için bu da 20. X de 20'yi gören çevre açı olduğu için yarısı olacak 10 derecedir. Yapıştırdım arkadaşlar. Evet, 12 numara da tamamdır. Hemen. 13 numaraya geçebiliriz şimdi bakalım yarım çember AB AD'nin iki katıdır diyor dostlarım yani şurası r ise burası 2r hatta rr oldu şimdi şurası da bizim yarıçapımızdır r ve bakın burada ne çıktı eşkenar üçgen 60 60 60'ı döşeyelim hemen buraya ve şurada bir kirişler dörtgeni olduğu için karşılıklı açıların toplamı 180 olacaktır. X de 120 olacak. 60'tan ötürü. Evet. Şimdi AB CD'nin kök 2 katıdır diyor. Yani buna e, CD'ye R dersem AB R'nin kök 2 katı olacak. R dersem R kök 2 olacak. AB hmm. CD'ye biz bir A diyelim. Hatta buraya 2A diyelim. O halde burası 2A'nın kök 2 katı olacakmış. Hatta şunlara da A kök, 2, A kök 2 yazalım. Şimdi şurayı birleştirdim. Şurayı da birleştirdim arkadaşlarım. Ve bakın ne çıktı karşıma. Şurada da A kök 2 var Yarıçap olduğu için. Bu da A kök 2 yarı çap olduğu için. Bakın A kök 2. A kök 2 2A. Yani bunun kök 2 katı. Bu ne zaman oluyordu? Bu üçgen. ikizkenar kenar dik üçgense. 45-45-90 üçgeni ise, Evet burası AA kök 2. Yani kök 2 kası oluyordu. Demek ki şunlar 45 dereceymiş. Bunu bulduk şimdilik arkadaşlar. Peki şimdi bu 45 derece. 45 derece burası 90. O halde bunun gördüğü şu yay da 90 derecedir diyelim. Başka ne diyor? Alfa kaç derecedir diye bir soru sormuş bize. Şimdi alfaya bakın. Şuradaki açı. iç açı. İç açı gördüğü yayların toplamının yarısıydı. Yani önden ve arkadan gördüğü yaylar. Şimdi şurası da alfadır. Alfa bir burayı görüyor. X diyelim. Bir de bu tarafı görüyor. Y diyelim. Şimdi bu X ile Y'nin toplamının yarısı alfaya eşit. Yazıyorum. Alfa eşittir. X artı Y bölü 2. Peki X ile Y'nin toplamı nedir diye soralım. Şimdi bu yarım daire. Burası 90 derece ise X ile Y'ye de 90 kalmalı. Çünkü yarım dairenin ölçüsü 180. 90'ı buradaysa bunlara da 90 kaldı. Peki X ile Y'nin toplamı 90. Yarısı ne yaptı? 45 dedik. Cevap Bursa'dan geldi. Üçüncü sorumuzdayız. Evet şurası 20 derece ise bir kere şurası da kesinlikle 20 derecedir yapalım. Merkez açı olduğu için. Sonra şu OC çemberin yarıçapı. 2 çizgi koyduysa ben de 2 çizgi koyuyorum. Hatta şurayı çiziyorum. Buna da 2 çizgi koyuyorum. Hatta OD de çemberin yarıçapıdır. Buna da 2 çizgi koyuyorum ve bakın buradaki üçgen nasıl bir üçgen? Eşkenar üçgen çıktı. 60 60 60'ı yapıştırdım hemen buna da. Ve şurası 60 dereceyse mecbur bu da 60 derecedir dedim hemen. Başka 20 x kaç derecedir diye bir soru soruyor. X de şuradaki açımız. Bakalım neler yapacağız şimdi görelim. Şimdi evet başka başka bir şey geliyor muyuz? Şimdi şurası 80 toplamda. Bir işe yaramayacak. Şunların paralel olduğunu söylemiş mi? Yok paralel de dememiş. Peki. Şimdi şunu bir çemberi tamamını çizelim. Şunu da şöyle birazcık uzatalım. X dediğimiz şey şuradaki yayı görsün. Bakalım bu yayı bulabilecek miyiz arkadaşlarım. Eğer bu yayı bulursak da yine X'i bulmuş oluruz diye düşünüyorum. Şimdi bunu biz böyle uzattığımızda bu bir çap. Çap olduğu için burası arkadaşlarım. Şuradaki daire yarım daire oldu artık. Şurası. Yarım daire. Ve ölçüsü 180 derece. Şurada 80 derecemiz varsa buraya 100 kaldı. X'in gördüğü yay yani şu yay 100 oldu. Yarısı olacak X 50 derecedir diyeceğiz. Hadi şuna bakalım. Evet bakın yarı çapa tık tık koymuş. Ben de tık tık koyuyorum. Hatta şurayı çizersem buna da tık tık koymak zorundayım diyorum. Ve dolayısıyla burada bir eşkenar üçgen çıktı. 60-60-60'ı yazdım. Şimdi DC, AO'nun, AO'nun O'nun kök iki katıymış. Yani ben bunlara R, R dersem burası R kök iki. Bakın yine şunu çizdim. Bu da R budarı ne geldi burada r r r kök 2 yani 45 45 90 o halde burası 45 burası da 45 bakın x toplamda ne çıktı 105 çıktı. Evet 13 numara da tamamdır. Hemen çevirdim 14 numaraya geldim. 14 numara bir kural sorusu arkadaşlarım. Burada diyeceksiniz ki Şuradaki 3 çevre açı Şuradaki 3 çevre açı olsaydı ama Tamam mı? Çevre açıların toplamı 180 derecedir diyecektik arkadaşlar Bakın bu çevre açı Bu da çevre açı O zaman biz bunun da çevre açı olduğunu bir söyleyelim Çevre açısını bulalım yani Şimdi 60'ın gördüğü merkez açı olduğu için Yay da 60 Bu 60'lık yayı gören çevre açı da 30 O halde şunu diyebilirim artık 30, 50 daha, 80 Buraya da 100 kalmalı ki ee, toplamları 180 olsun diyebiliriz arkadaşlarım. Demek ki nerede bir hata yaptık? Pardon ya 90 olacak bunların toplamları. 180 mi dedim ben? 90 olacak. 50, 30 daha 80 10 kalacak ki 90 olsun arkadaşlar. Ya merkez açı olsaydı 180 olacaktı. Yani merkez açıların toplamı 180 çevre açıların toplamı da 90 olacak. Şimdi geldik buna. Evet, bakalım burada neler yapacağız görelim şöyle bir hemen ayarlayalım. Evet x kaçtır diye de bir soru sormuş bize bir bakalım hemen. Arkadaşlar şarjım bittiği için ekran bir anda kapandı. Şimdi biraz şarj ettim tekrardan devam ediyorum. Şimdi burada da dörtlüsü var. Dörtlüsünde de arkadaşlarım toplamları 180 olacak. Hemen toplayalım. 65, 35 daha 100, 150. Buraya da kalacak 30'u yapıştırabilirsiniz hemencecik. Şuna geldik. 3 numara. Bakın 3 tane çevre açı var. Toplamları neydi bu çevre açıların? 90 olacak demiştik. Şimdi DAE, DAE şu açıyla, DCF, DCF şuranın toplamı 65'miş. Zaten ikisinin toplamı 65. Demek ki 65 ile x'in toplamı 90 olacak diyebilirim hemen. x'in de ne olması lazım? 25 mi olması lazımdır? Şuna gelelim. Eş çemberler D B E noktalarında birbirine teğettir. Çemberlere teğettir diyor. Buna göre X kaç derecedir diye bir soru sormuş bize. Üçü de eş çembermiş dostlarım bunların. Yani şunun yarı çapı, bunun yarı çapına eşit, bunun yarı çapı, bunun yarı çapına eşit diyebiliriz. Şöyle de yazalım hatta şimdi hatta bunlara biz RR diyelim ya, RR RR eş çember oldukları için yarı çapları eşit. Şimdi şuraya tam teğet olduğu noktaya yarı çap dikiner demiştik. Burası da R ve bakın 90'ın karşısı 2R ise. Neyin karşısı R oluyordu? 30'un. Demek ki burası 30 burası da 60. Şimdi aynı muhabbetten burada 30 burada 60 dedik. Ve X'in toplamı 120 derecedir. Sorumuzun cevabı Edirne'den geldi dedim dostları. Evet. 14 numarayı da gömdük. Şimdi burada biraz duralım. Bir sonraki videoda devam ederiz. Kalanları çözmeye.